Arkadaşlar Bandırma'dayız. Bandırma olacağı nizam otocam burası. Zaten tabarasında bakın kocaman yazıyor. Görüyorsunuz. Telefon numaraları da yazıyor. Otocam servisi burası. Bandırma'da. Cam film de var ayrıca. Şimdi içeri doğru girelim. Zaten yetkili arkadaşımız içeride. Bize telefonlarını söyleyecek. Önce şöyle bir dükkanı gezelim. Hemen soldan başlıyoruz. Gördüğünüz gibi camları görüyorsunuz arkadaşlar. Burada orijinal camlar var. Her türlü aracın Büyük araba, küçük araba, otobüs, kamyon hepsinin taksi, bunların camları orijinal olarak bulunmakta. Hemen şöyle devam edelim. Bakın sol tarafta da var camlar görüyorsunuz. Cam filmi de var bakın. Gördüğünüz gibi. Yine camları görüyorsunuz. Bandırman'ın otocam servisi arkadaşlar burası. Firma ismi Olçay Nizam Otocam. Zaten yetkili burada. Şimdi kendisinin yanına yaklaşıyoruz. Hayırlı işler kolay gelsin. Olun, hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Babadan devraldınız, devam ediyorsunuz. Aynen öyle, devraldınız, evet. devam ediyoruz. Ee, neler var burada sen bize söyle, nerelerin camları ee, var? Üç makinesi, araç camları, kepçe camları, traktör camları, gemi camları. Hepsi var, hepsi büyük var. araba, Cam küçük araba. Araç filmleri var. Araç filmi Tabii. var, her renkten takıyorsun. Tabii, aynen. Tamam, kredi kartı geçerli. Tabii, kredi kartı geçerli, kredi kartlar taksit, taksit imkanımız var. Taksit var, şeyler orijinal zaten camlar. Tabii, camlarımız Tamam. Telefon numaralarını söyler Tabii misin? Tabii söyleyeyim. E, İşyer telefonumuz 720 0590. Cep telefonu 537 511 51 72. İşyer adresimiz Yeni Sanayi Sitesi, 130 Sokak, No 18 Bandırma. Tamam. Teşekkür ederim. Sağ olun. Kolay gelsin. Sağ olun, Hayırlı işler. Ben. Arkadaşlar, şöyle tekrar camları gösteriyorum size. Arkadaşı duyduğunuz Telefon numaralarını söyledik. Kredi kartı geçerlidir dedi. Fiyatlar uygun. Bandırma Sanayi Sitesi'nde zaten. Sanaya geldiğinizde kime söyleseniz size burayı gösterir. Fiyatları uygun. Geçen biz arabamıza buradan camı taktırdık. İşçilikleri de güzel arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Bizi izlemeye devam edin.